Merhaba arkadaşlar. Bugün size e, Skoiko'nun JK60 adında 4 mevsim giyilebilecek bir montunu tanıştıracağım. Tanıtacağım. E, bu mont gerçekten 4 mevsim için biçilmiş kaftan ve fiyat performans içinde gerçekten güzel bir mont. Özellikle Enduro Scooter e, e, Touring gibi motorlarda rahatlıkla kullanılabilecek uzun montlardan bir tanesi. Ne gibi özellikleri var? Özellikle gerçekten iyi bir kumaşa sahip. Yani sizi kazalarda koruyabilecek, sürtünmelerde size daha iyi koruy koruyabilecek, zarar görmenizi engelleyecek şekilde yapılmış bir kumaşa sahip. Kumaş özellikle delikli yapılmış, kolay rüzgar geçirsin diye fakat içinde hem rüzgarı engelleyebilecek hem de sizi sıcak tutabilecek, aynı zamanda yağmurdan koruyabilecek bir bölüm var. Bu bölümleri teker teker göstereceğim, hepsini tanıtacağım size. İlk önce özelliklerinin detaylarını vererek başlayayım. İlk önce bileklerinden başlayalım. İlk önce bilekleri şöyle ters şekilde çırcırtla cırt yapılmış ve hani kolay açılabilmesini sağlamak için sadece Böyle cırt, cırt kullanmışlar. Herhangi bir e, fermuar kullanmamışlar. Hem kol içlerinde hem kolun üst tarafında hem kolun alt tarafında şöyle çırt cırtla açılan ve e, kolunuza göre, kolunuzun kalınlığına göre, inceliğine göre ayarlayabileceğiniz şöyle çırt cırtları var. E, C onaylı korumaları var. Hem bu dirseklerine hem omuzlarına koymuş. Aynı zamanda sırtına da koymuş. Sırtını da şöyle göstereyim şöyle. Aynı zamanda tabi arka bir tane daha cep eklemişler. O cepi biliyorsunuz hani yolcunuz arkada oturan artçınız içine hani cüzdanını işte telefonunu koyabilmesi için ve işte siz de kullanıyorsanız arka cebinizi istediğiniz herhangi bir şeyi koymanız içindir. Fakat size bir tane uyarım var. Bu uyarılardan bir tanesi de şu. E, diyelim iç ceplerinizi kullanıyorsunuz, yan ceplerinizi kullanıyorsunuz, üst ceplerinizi kullanıyorsunuz. Buraya koyduğunuz herhangi bir şey, sizin e, batıcı bir şey daha doğrusu diyeyim. E, bu batıcı şeyler sizin kazada daha fazla yaralanmanıza sebep oluyor. E, bu da nedendir? İşte sürtünme, yuvarlanma e, sırasında o e, batıcı, diyelim anahtar koyduğunuz, başka bir anahtar koydunuz, bir çakmak koydunuz. Veya işte cep telefonunuzu buraya koydunuz. Çanta kullanmadığınızda buraya koydunuz. Onlar yuvarlanma ve kaza sırasında sizin vücudunuza batıyor ve size daha fazla zarar veriyor. O yüzden de buraya en fazla cüzdan, ruhsat gibi hani düz, sizi yaralamayacak şeyler koymanız çok daha iyidir. Bu monta geri dönelim. Bu hava geçirgen bir mont o yüzden de dört mevsim kullanılabiliyor. Özellikle file dokudan yapılmış iç ve dış kısımları var. Ceplerini açtığınız zaman da içinde file kısımlar olduğunu göreceksiniz. Bunlar sizin yazın daha fazla hava alıp daha ferah bir sürüş yapmanızı sağlamak için yapılmış. İç tarafında da özellikle file doku kullanılmış ve yani kol ayarlamalarıyla, işte korumalarıyla, Görünüşüyle, şuradaki reflektif şeritleriyle gerçekten iyi bir mont. Yani şöyle diyebilirim, şurası işte şöyle cırt cırtla kapanıyor. Şu cırt cırtı şöyle kapatıyorsunuz. Ve işte hani boyun, hani da çok kısa değil zaten hani sizin e, verim alabileceğiniz şekilde yapılmış. O yüzden de dedim zaten hani fiyat performans montudur. Ve e, gerçekten hani iyi yapılmış montlardan bir tanesi. Omuz, sırt, dirsek korumaların hepsi var. Kol ayarlamaları var yanlarında cepleri var şu şekilde iç astarları da çıkabiliyor şu şekilde açılıyor şöyle buraya da işte herhangi bir malzemenizi batıcı olmayan malzemelerinizi koyabilirsiniz şöyle kapanıyor üst tarafta da şöyle cepleri var şu ceplere de açarak bir şeyler koyabilirsiniz açtığınız zaman önde bir tane fermuar görüyorsunuz aslında iç fermuar da var yani iç fermuarından astarı da kapatabiliyorsunuz iki kere korunma demek yani bu mesela bir tanesi şu şekilde yapılmış. İçinde de file bir doku var. Bu file doku da zaten hani sizi yazın ferah tutmak için yapılmış. Ama üstüne bir tane yağmur ve yağmur geçirmeyen ve ısınızı, vücut ısınızı dışarıya vermenizi engelleyen kışın da sizi koruyabilecek bir tane termal bölüm var. Ve bu şu kısımlarda fileli şekilde yapılmış. O rüzgarı rahatlıkla dolaşmasını sağlayabilecek şekilde yapılmış. Arka bölümde de hani o rüzgarın çıkabileceği gibi gelikli bir yapısı var. Ve sırt koruması var. Sırt koruması da gerçekten belin neredeyse köküne kadar iniyor. Uzun mont olduğu için de sizi gerçekten çok daha iyi koruyor. Ve işte şöyle bir cırtçırtlı bir yapısı var. Şurasında bir şey yok. Bir hani astarında bir tane cebi yok ama iç tarafında kendi bir tane cebi var. Yani astarı çıkarttıktan sonra cepsiz kalma diye bir şey yok. İç tarafındaki cebi kullanabilirsiniz. Ee, bu tarafta aynı şekilde e, şu şekilde yapılmış e, bir iç bölümü var. E, ve bu e, ne denir? E, fileli doku yazın rahat bir sürüş yapmanızı sağlayacak. çıkart Astarı çıkarttığınız zaman ferah şekilde uzun süre gitmenizi sağlayacaktır. Tabii ön kısımdaki şu bölümleri açarsanız daha fazla hava girip daha rahat sürüş yapabilirsiniz. Bu montun özellikleri bu kadar. Belinde tabii ki yani şöyle yapılmış tokaları var. Bunlar da cırt tokalar. Bu şekilde kapatabiliyorsunuz ve sıkabiliyorsunuz. Belinize tam oturmasını sağlayabiliyorsunuz bu şekilde. Bu benim gibi yani bazı arkadaşlar şeyi soruyorlar. Diyorlar hani üstündeki kaç, senin beden ölçün kaç. Benim üst beden ölçüm 112. Bana ortalama laç X-larç e, uyuyor. x large bedenler uyuyor. E, kilo 188 arkadaşlar. Bedi, üst bedenim 112. O yüzden de X-larç, larç gibi e, bazen giyebiliyorum. Bazılarının kalıpları küçük oluyor. Bazılarının kalıpları biraz daha büyük oluyor. Onu da hani mağazaya sorarak öğrenebilirsiniz. Mağazadaki ürünlerin hepsini ben tanıtıyorum arkadaşlar. Ama hani e, ürünlerin altındaki beden tablosuna bakıp e, oradan hani kendi vücut ölçünüzü de hani bir mezurayla bir kağıt, cetveller falan oluyor. Ya da işte kumaş, şu şeyler oluyor. Ölçücüler oluyor. Santim, sen tam böyle vücudunuzun santimine kadar ölçün. Tablodan karşılaştırın. öyle alın. Ben tabloyu şurada yayınlayacağım arkadaşlar. Oradan da hani kendi mont ölçülerinizi şey yapabilirsiniz, görebilirsiniz. Daha önceden ben kask beden ölçüleri, işte eldiven ölçüsü, mont ölçüsü veya kask ölçüsü nasıl alınır diye bir tane video paylaşmıştım. Onu da Linklere ekleyeceğim. O da şuradan çıkacak. Bazen unutuyorum, oradan çıkacak diyorum, çıkmıyor. Videoyu yaparken tamamen bazen hani unutmuş oluyorum. Kusura bakmayın onlar için. Hani yorumlarınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Ben hani mağazadaki her şeyin tanıtımını yapmaya çalışıyorum. Sizin sorularınıza cevap vermeye çalışıyorum. Umarım yararlı paylaşımlar oluyordur ve umarım yararlanıyorsunuzdur fiyat-performans olarak En iyi ürünleri e, yüksek fiyatlı e, ürünler, çok daha iyi ürünler isteyenlere, çok daha iyi ürünleri, uygun fiyatlı ürünleri isteyenlere de uygun fiyatlı ürünleri sunmaya çalışıyorum. Umarım yararı oluyordur dediğim gibi. İyi sürüşler, kendinize iyi bakın, iyi günler.